Değerli seyirciler merhabalar. Business Channel Türk TV stüdyolarındayız bugün. Ve e, çok değerli bir konuğum var. Değerli Tanju İkinci Bey. Hoş geldiniz. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programına şeref verdiniz efendim. Hoş bulduk efendim. O şeref bizlere ait. Ee, bizleri stüdyoda ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yoğundunuz. Programınız da yoğundu. Evet. Ama böyle... Mübarek Cuma gününde zaman ayırdınız. Bu da beni ziyadesiyle ve seyircilerime ziyadesiyle hoşnut etti. Peki efendim Tanju Ekinci Bey kimdir? Ee, yani biraz kendinizi tanıtırsanız seyircilerimiz de bilgilenmiş olurlar. Hayır efendim e, Tanju Ekinci 1972 doğumlu. E, i̇şletme lisans, e, psikoloji yüksek lisans. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimleri doktor eğitimlerini tamamladım. Ee, özel sektörde 12 yıl üst düzey yöneticilik yaptım. Aynı zamanda danışmanlık yaptım. Son 7 yıldır da e, eğitim sektörünün içerisindeyiz. Kurumsal danışmanlığımızın yanında akademisyen kimliğimizle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Ee... Çok güzel. Peki, e, yani e, Brussels Capital University temsilen buradasınız. Birçok evet. göreviniz de var. Hatta oradaki önce görevlerinizden ve öğrenciler olan desteğinizden, başvurularla ilgili süreçten bahsederseniz, temsilciliklerden, işte işleyişten bahsederseniz, çok da hem sizinle ilgili daha çok bilgiye hem de Brussels Capital University ile ilgili daha çok bilgilenmiş oluruz. Buyurun. Tabii efendim. Ee, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri e, ülke koordinatörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda sürekli eğitim merkezimizin müdürlüğünü yürütmekteyim. Ve işletme ana bilim dalında da danışman hocalık yapmaktayım. E, üniversitemiz online e, üniversite. Merkezimiz Londra'da. Temsilciliklerimiz yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere sınıflayabiliriz. Yurt dışında İngiltere, Belçika, e, Yunanistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna. Mayıs itibariyle de dört ülke daha eklenecek. Irak, Lübnan ve birkaç Avrupa ülkesi daha eklenecek. E, Türkiye'deki temsilciliklerimiz e, Adana'da, Kariyer Akademi Adana'da var. E, Konya, Erzurum, Kocaeli ve Bursa'da temsilciliklerimiz var. evet. Peki, yani bu bir öğrenci size başvurmak istediğinde süreç nasıl işliyor? Yani size nasıl ulaşıyor? Evet, ee, biz öncelikle eğitim eğitim hayatına, iş hayatının yoğunluğundan dolayı vakit ayıramamış, geçim derdiyle evet. iş dünyasında yoğunlaşmış, fakat eğitimini de tamamlamak isteyen bireylerin, Eğitim talepleriyle internetten ulaşabiliyorlar. Etkinliklerimiz, seminerlerimiz var. Kendimizi tanıttığımız, böyle sizin gibi değerli hocalarımızın davetiyle misafir olduğumuz programlar aracılığıyla bize ulaşabiliyorlar. Süreç şöyle, eğitim almaya karar veren bir birey bize başvurunda gerekli evraklarını hazırlıyor. Başvuru formumuz, mezuniyetli, mezuniyet diplomamız bir evraklarını tamamladıktan sonra kendisini kaydediyoruz sisteme. Sistem online bir sistem. Belli bir e, saatte bilgisayarın başında olması gerekmiyor. E, örgün olarak e, iş hayatından, sosyal hayatından e, fiziki olarak taviz vermesi gerekmiyor. Kayıt olduktan sonra kendisine şifreyle, kullanıcı şifresiyle sistemimiz üzerinden e, 1500 adet video ve yaklaşık 150 bin adet doküvenasyona ulaşabileceği bir e, kütüphane bilgisi sunuyoruz. Yani. Ayrıca e, her öğrenci için bir danışman hocamız var. Evet. danışman hocamız öğrencimizin eğitim süresi boyunca hem denetmenlik yapıyor hem eğitim rehberliği yapmaktadır sınav yok üniversitemizde sınav yok her ders için öğrencilerimiz tez hazırlıyorlar sisteme tamamen internet üzerinden sisteme tezlerini yüklüyorlar danışman hocalarımız tezlerini inceleyerek kendilerine puan veriyor ve bir üst döneme geçiyorlar süreci böyle tamamladıktan sonra bitirme tezlerini hazırlıyorlar lisans Yüksek lisans ve doktora programlarımızda, lisans programımızda tezini hazırlayıp danışman hoca sunarak mezun olabiliyorlar. Yüksek lisans ve doktora da tezlerini kurulumuza sunmak zorundalar, üniversitenin kuruluna. Bu da Türkiye'de belli dönemlerde oluyor. Burada danışman hocası ve Türkiye'deki öğretim görevlilerimizden arkadaşlar da e, kurulda bulunmaktalar. Tezlerini savunduktan sonra da başarılı bir şekilde e, sonuçlandığı takdirde mezun oluyorlar. Peki eğitim dili olarak hangilerini seçebiliyor? Türkçe mi, İngilizce mi, Rusça mı, başka temsilciliklerin bulunduğu illerin yerel dillerini de kullanabiliyorlar mı? Veya çoğunlukla tercih İngilizce mi oluyor? Şimdi şöyle efendim, üniversitemiz e, bulunduğu ülkenin diliyle hizmet vermektedir. Evet. Örneğin Azerbaycan'da Azerice, İngiltere'de zaten merkezimiz İngilizce, evet. e, Irak'ta Arapça ve İngilizce. Tamamen öğrencinin tercihine göre ister İngilizce ister yerel dilde alabiliyor. Danışman hocalar yerel bölgeden olduğu için eğitim süreci, sürecinin takibini onlar yapıyorlar. Ama, Ama öğrenci illa ben İngilizce e, eğitim görmek istiyorum derse e, danışman hocası da İngilizce bilen bir hoca seçiliyor evet. değil mi? Ona göre tabii, tabii. Te, e, tez e, savunmasında da e, tabii ki İngilizce bilen hocalar dahil olup ...öğrencinin tezini rahatlıkla savunmasını, ...zaten uluslararası bir üniversite olduğu için... ...yani benim anladığım kadarıyla birçok kısıtlamayı... ...yani bürokratik engelleri kaldırıp... ...kişinin daha özgürce bilimsel çalışma yapabildiği... ...tez hazırlayabildiği... ...hocasına bir yol arkadaşı, bir rehber, bir danışman şeklinde... ...ulaşabildiği bir süreç var... Diğer türlü ben üniversiteden hatırlıyorum gittiğimde danışman hocamı yerinde bulamazdım. İkincisi herhangi bir maruzatımı dile getirmek istediğimde inanın şuna bile şahit oldum. Burası ağlama duvarı değil. Başka bir hocamızın e, kapısına gittiğimde bura yardım sevenler derneği değildir diye yazılar gördüm. Tanju Bey yani öğretim üyeleri birer tanrı değil ki ulaşılmaz olsunlar. Yani evet Anladın mi? Müslümanlar istediği vakit ve saatte yüce Rabbime dua edebiliyorlar. Ama insanlar bir ilim bilim öğrenince diploma veya çok ünlü bir üniversiteden mezun olunca böyle ne oldum delisi oluyorlar. Ben bir ODTÜ mezunu olarak Allah aşkına hiçbir bir öğretim üyesi olarak burnumun dikine gittiğini veya karşıki dağları haşa ben yarattım gibi tavrımı gördünüz mü? Yani? Staplo hocam, yani sizden aldığım <gülüyor> pozitif enerji ve bu samimiyet ve kapılarınızın sürekli açık olması bizim için çok çok büyük bir ayrıcalık ki bunu çevrenizdeki herkesin yaşadığını da hem duyuyoruz hem görüyoruz daha. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben size. aynısını inanın Brussels Capital University gerek temsilcilikdeki arkadaşlar gerek öğretim üyeleri bu sıcaklığı sizlerde gördüğüm için ve birçok yakınım sizlerde lisans Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladığım için konuk almak istedim. Çok yani. Çok Bunu teşekkür ederim. Diğer insanımız da duysun. Çünkü üniversite mezuniyeti birçok kişinin hayalinde. Evet. Biliyorsunuz yani baba üniversite mezunu olmayınca çocuğun üniversite mezunu olması önünde rol model olmadığı için pek de mümkün olamayabiliyor. Evet maalesef. Yani ön teker nereye çekerse arka teker oradan gider. Yani sizler az önce hani ben anladığım kadarıyla belki başka şeyler de katmak istersiniz zamanı olmayan, zamanında okuma imkanı olmayan, hayallerini istediği bölümü tercih edememiş kişilerin uzaktan online sistemle ve bir danışman hoca rehberliğinde ve özgür bir platformda da ve sınav kaygısı yaşatmadan proje ve ödev ve test şeklinde bir savunma sistemi ömür boyu, sizin hani sürekli eğitim merkezinin de verdiği gibi sürekli insanın nasıl ki bir teknoloji devamlı güncelleniyor. Bugün cep telefonları, yani seyirciler gerçekten değerli konuklarım. Telefonlar güncellenirken sürekli neden bizlerin sertifikalarımız, eğitimlerimiz hatta zamanında baskı altında kalıp babam doktor olmamı istedi veya annem öğretmen olmamı istedi, dayım avukat olmamı istedi deyip ee, istemediğimiz bölümleri, aslında bizlerin istemediği bölümleri okumuş kişiler için de bu bir ufuk olarak görüyorum ben. Bu arada e, bir e, müsaadeniz e, seyircilerimden de müsaade bir takım mi? sorular gelmiş şu anda. Ee, şöyle bir soru var. Yani Brussels Capital University'nin hangi bölümleri var? Bizden hangi bölümlerinde önce lisans eğitimi, hatta ön lisans eğitimi başlayalım. Ön lisans eğitiminde hangi bölümler var? Sonra lisans, sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yani bütün şeffaflığıyla izah ederseniz bu programı izleyen birçok kişi size de başvuracaktır ve hayallerini gerçekleştirecektir. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Rica. O kadar güzel özetlediniz ki Kesinlikle öncelikle eğitime zaman ayıramayan insanlar, oradan girmek istiyorum konuya. ...eğitimine zaman ayıramayanlar veya ikinci, üçüncü üniversite tamam. okuyanlar. Sizler de biliyorsunuz yüzde altı civarında istediği bölümü okuyan şu an Türkiye'deki ya. maalesef. Çok, çok yazık. Aldığı puana göre tercih etmek ya. zorunda kalıyorlar. Yıllar sonra e, örneğin bir psikoloji, bir davranış birimleri içinde uhde. Bizim üniversitemiz gibi üniversitelerde, onlar üniversitelerde hem bu e, ihtiyaçlarını hem bu uhdelerini yerine getirme fırsatı buluyorlar. E, hangi bölümleri seçebilirler? Yaklaşık 17 tane bölümümüz var. Bunlarla birlikte şunu da hemen tamamlayayım. Fiziki engelli olan vatandaşlarımız, örgün eğitime katılmayan vatandaşlarımız, bizim hedef kitlemiz arasında bu arkadaşlarımız, ikinci, üçüncü üniversite okumak isteyen arkadaşlarımız, iş dünyasından vakit ayıramayan, iş hayatının yoğunluğundan ayrılamayan arkadaşlarımız, bizim üniversitemizde psikoloji, sosyoloji, davranış bilimleri, işletme, satış pazarlama, Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimleri, insan kaynakları, dil ve ses terapistiği gibi 17 bölümde istedikleri bölümde hiçbir sınırlama olmadan lise mezununun eğitimin hangi bölümde olduğu hiç fark etmiyor. Hangi bölümü istiyorsalar o bölüme kayıt olup eğitimlerini alabilirler. Peki bu yaşam koşuluyla ilgili bildiğim kadarıyla bir bölüm yok üniversitelerde. Yani varsa da çok azdır. Yaşam koşuluyla ilgili bir ön lisans veya yüksek lisans programınız var mı? Ee, şöyle arz edeyim efendim. Diploma programımız var. Evet. Yaşam koçluğu ve evet. NLP ile ilgili diploma programımız. 2017-18 döneminde öğrenci kaydı almaya başlayacak. Buradan e, nacizane e, sizler de biliyorsunuz danışma kurulumuzdasınız. Evet. E, sektörün duayenleri e, bu işin içinde olduğu zaman verim kalite çok daha yüksek olacaktır. 2017 e, İlkbahar döneminde Yaşam Koşluğu ve NLP'de diploma programlarına öğrenci kayıtlarımızı alacağız. Biz diploma programları dışında, yüksek lisans, lisans, doktora programları dışında, sertifika programlarında sürekli eğitim merkezinden, bu CİSEM, evet. Müslim Kapital Üniversitesi, sürekli eğitim merkezi üzerinden e, faaliyetlerimizi yürütmeye yani çalışıyoruz. anladığım kadarıyla sürekli eğitim merkezi bir çekirdek. Mesela evet. Yaşam Koşluğu programı var, belki zamanın ve şartlara... Hani bilgisayarcıların açık kodları gibi o yazılım ve zamanı geldikçe onlar birer çekirdekten birer ağaca yani bölümlere dönüşecekler. O bölümlerde okuyan kişiler zamanla yüksek lisans e, evet. programı isteyecekler. E, zaman öyle gerektirecek ki dünya şartları doktora yani bir alanda uzman yani bilir kişi. televizyonları bazen görüyoruz işte doçent, doktor, prof gibi veya öğretim üyesi, öğretim görevlisi gibi, gibi uzmanlar halkı bilgilendirmek için araştırma yaptıkları konulara da ışık tutabiliyorlar. Yani sizin yüksek lisans ve doktora programlarında ben bizzat bunu gördüm yani mesela Teşekkür bir yakınım mobbing yani iş yerindeki o taciz, tehdit gibi psikolojik baskı olaylarını sizin üniversiteniz vasıtasıyla hani araştırma tezini hazırladığını ve bundan tamamen danışman hocanın da rehberliğiyle özgürce bu araştırmayı hani bir bürokratik engellere, bir psikolojik baskıya bir maruz kalmadan hani önceden biliyorsunuz üniversitelerde çanta taşımayan bir e, veya bir hocanın kaprislerini çekmeyen kişi öğretim üyesi öğretim görevlisi veya doktora öğrencisi olamıyor yani evet. bir kişinin yüksek lisans öğrencisi olması için veya bir alanda doktora yapması için bir, daha önce o alanda başarılı olmuş tamam hocamız olsun Elin ayağını öpelim ama psikolojik sorunlu veya kaprisli kişilerin e, nazını da çekmemiş olacak bu. Sizin öğrencileriniz böyle evet bir e, mobbing de maruz kalmıyorlar yani. Evet hocam güzel bir noktaya değindiniz. Değil mi? Yani daha evet. özgürce çünkü daha medenice ve başka bir şey daha belki sizler fark etmişsinizdir ama ben e, seyircilerimden de aldığım... Tepkilere göre yani e, kişi bulunduğu şehirde istediği bölüm olmayabiliyor evet. veya e, kendi işinin başında ayrılamıyor. Ama 5'den sonra, bugün 5'den sonra kaç üniversite açık değil mi? Halbuki sürekli eğitim merkezinin sizlerin halka vermek istediği o aslında sürekli eğitim bir slogandır. İçinde o sloganı gizli. Yani sürekli kendini geliştir. Evet. Teknolojide geliştiriyorsun ama kafan gelişmezse, aydınlanmazsa ne olur? Örümcek kafalı kalır bir kişinin. Yani sizin üniversiteniz buna da bir ışık açıyor, devamlı eğit kendin Kur'an-ı Kerim'de de bu var, devamlı ilk emir oku, ikram evet. kelimesi. Sürekli eğitim merkezimiz, üniversitemizin dışında üniversitemiz, e, İngiltere merkezli, Londra merkezli ve online sistemde hizmet vermektedir. Sürekli eğitim merkezinde yerel partnerlerle Eğitimi biraz daha, e, Türkiye genelliğine yayma şansımız çok daha fazla. Yer yer partnerlerimizin düzenlediği örgün eğitimlere de destek vermekteyiz. İfade ettiğiniz gibi yaşam koçluğu, e, kariyer koçluğu gibi eğitimlere, seminerlere, etkinliklere de sürekli eğitim merkezi aracılığıyla Tabii. destek vermekteyiz. Türkiye'de de My Life Akademi, çözüm ortaklarımızdan, Kariyer Akademi Adana, Kariyer poliklinliği, ömür boyu eğitim ve Kozaköy gibi sektöründe doğa yiyen, kendisini, rüştünü ispatlamış bulundukları bölgelerde söz sahibi kurumlarla da eğitim anlamında çözüm ortaklığımız devam etmektedir. Burada 27 branşta eğitim verilmektedir. Kişisel gelişim, kurumsal danışmanlıklar ve sosyal projelerde de Bursus Capital Üniversitesi olarak yer almaya çalışıyoruz. İstanbul'da birkaç belediye ile ortak projeler yaptık. Örneğin aile içi iletişim. Bu tür sosyal projelere de destek vermekteyiz. Eylül itibariyle 11 ilde yerel belediyelerle veya kamu kurumlarıyla, eğitim kurumlarıyla herhangi bir e, ücret bir beklenti olmaksızın sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde üniversite olarak bu tür etkinliklere de destek vermekteyiz, katkı sağlamaktayız. Sürekli eğitim merkezinde sertifikalandırma sizlerin de takdir edeceği üzere daha çok etkinlik. Örneğin e, öğrenci koşuluğu. Evet. Ee, Güneydoğu'da birçok okulda öğretmenlerimiz ulaşım sorunları, e, fizik olarak katılamama gibi birçok nedenleri var. Bu noktada sürekli eğitim merkezimiz yerel çözüm ortaklarıyla e, bu arkadaşlarımıza eğitim imkanı sağlamakta. Eğitimleri internet üzerinden alma imkanları ve bunları da belgelendirme imkanı sağlamaktadır. Bu çözüm ortaklarımızın verdiği birçok eğitimleri zaten üniversite olarak akredite ediyoruz. Çünkü kendileri gerekli Ciddi denetimlerden geçerek, ciddi incelemelerden geçerek, birçok eğitimlere katılarak e, bu yeterliliği gördüğümüz gönül rahatlığıyla da sertifikada isteği Evet. Şimdi bu şekilde e, tam gaz devam edeceğiz ama e, programımızın sonuna geldik. E, seyircilerimiz hiç merak etmesinler. Bir sonraki programımızda daha birçok soru var ve bunları cevaplandırmış olacağız. E, yeni bir iş, yeni bir kariyer programında ee, sizleri tekrar bekliyorum Şimdilik hoşça kalın Dostça kalın Allah'a emanet olun